Selam İkizler ve Yengeç arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız sevgili İkizler, Yengeç arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Sizler için 30 Kasım'a kadar eks partner tarot açılımı yapacağım. Yalnız öncesinde tabii ki kanalımın tanıtımını yapmak durumundayım. Sevgili arkadaşlarım, Çayfalı aşk hayatınız kanalımı tekrar açtım sevgili arkadaşlar. Eskisi kapanınca yenisini açtım. Kasım ayı ilişkilerinizi yükledim. Sizleri oraya aboneliğe bekliyorum. Bu video yayınlandıktan bir gün veya iki gün sonrasında da sizler için ben zaten her zaman biliyorsunuz ex partner açılımı yapıyorum, ilişki açılımları yapıyorum. Orası sadece çayfalı aşk hayatınız kanalım. Sizlerin ilişki durumlarınıza, aşk hayatınıza değineceği için sevgili arkadaşlarım hani değişik de böyle videolar yapmak istedim. Hatta videoyu çektim Kasım ayının dışında. Yüklemesini de yaptım. Sadece yayınlamadım. Şu an kanalın içinde. Ne çektim sizler için? Sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Sizleri kıskanan kim? İlişkilerinizde mutluluğunuzu istemeyenler. Ayrısınız veya değilsiniz. Hepinizi ele aldım. Bekar arkadaşları, yalnızları, platonikleri, sevgililer, eksler, evliler. Hiç fark etmiyor. Tek tek hepinizi ele aldım sevgili arkadaşlarım. Düşmanlarınız kim? kimlere karşı dikkatli olmalısınız bunlar çok önemli şeyler sevgili arkadaşlarım öyle hep de eks, küs yapmayalım da değişik şeyler yaparak da bazen aydınlanmak lazım hep güzel şeyleri bilmeyelim zaman zaman kötülere de bilelim ki ona göre önlem alalım değil mi sevgili arkadaşlarım öyle şeyler çıktı ki kendiniz de göreceksiniz bakayım kimlere karşı dikkatli olmalısınız ilişkilerinizde Evet sevgili arkadaşlarım bu videolarım yayınlandıktan bir gün veya ikinci günde yayın düğmesine basacağım şu an zaten yüklemeyi yaptım ben kanalın içindeler videolar karşınızda olacak sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum aboneliğinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım daha sonra sürpriz bir kanalım daha gelecek karşınıza onun adını vermeyeyim sevgili arkadaşlar evet artık şu an ne yapıyoruz? Açılıma dönüyorum. Biraz konuşmakta da zorlanıyorum. Boğazlarım dolu bir vaziyette. Çok kötü üşüdüm sevgili arkadaşlarım. Akşam saatlerinde balkonda otura otura fena oldum. Evet, ikizler arkadaşlarımızın küslerinde, ekslerinde barış var mı? 30 Kasım'a kadar sevgili arkadaşlar şöyle sizin açınıza doğru hmm, bir taraf yanıyor, bir taraf yıkılıyor gibi çıktı. Hmm, baya bir rahatsız onlar da hasta olmuşlar evet sevgili ikizler arkadaşlarımızın ekslerinin küslerinin baya baya bir fena oldu bu nedir Allah aşkına sevgili ikizler arkadaşlarım nereye gidiyoruz çünkü sizden sonra geldiği için size ait bu kısım evet sevgili ikizler arkadaşlarım 30 Kasım'a kadar eks tarot açılımı eski eş eski sevgili eski gidenler tek kelime hayatımızdan şöyle bakıyoruz karşı partner son derece dikkatli bilmiyorum hangi burca geldi şu anda hatırlamıyorum azize gelmiş ben her zaman söylüyorum ki bütün bu işi yapanlar bilirler aşk açılımlarında azize iyi değildir aşk açılımlarında bu kartı da hiç sevmem çünkü aşk açılımlarında bu kartın da azizeden hiçbir farkı yoktur bana göre sevgili arkadaşlarım ince detaylarını bildiğim için sizin bu karşı partneriniz her kimisi artık kimin hayatı şu an burada Çıktıysa sevgili arkadaşlar herkese uymayabilir. Son derece dikkatli. Evet dikkatli. Dikkatlilik bu. Ne dikkati? Aile meselesine dikkat etmem lazım diyor. İyi tamam dikkat edebilirsiniz. Benim sevgili ikizler arkadaşlarım ise tamamen patlama noktasında. Buyurun size geldi yıkılan kule. Yıkılmış bir vaziyettesiniz. Karşı tarafın dikkatliliği karşısında. Bundan dolayı da benim sevgili ikizler arkadaşlarım kendilerini kayıpta hasta usta bir vaziyette de ben artık öyle diyorum kendinizi kayıpta hissedeceksiniz çünkü şok durumu da sizden tarafta sevgili arkadaşlarım bakın bunlar size ait tamamen karşı taraf ise kararsız dikkatli ve kararsız siz ise haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz hakkınızı alamadığınızı düşünüyorsunuz bence bunun bu şekil bitmemeliydi Düşüncesine sahip olacak benim sevgili ikizler arkadaşlarım. Ben her zaman söylüyorum. Şu an burada böyle çıkabilir. Bakarsanız birazdan olay değişebilir. Bakalım mı sevgili arkadaşlarım? Sizin bu karşı partner burada dikkatli. Burada ise kararsız bir vaziyette. Bakayım burada ne hale gelecek? Hadi bakalım bir miktar şöyle usulen karıştıralım. Bakayım sevgili ikizler arkadaşlarımızı. Bakın işte buyurun. Dönüverdi çünkü. Döndü. Hmm, evet. Kararsızlığını yıkacak. Sizin bu karşı taraf dikkatsizliğini bir kenara bırakıyor. Buradaki kararsızlığını da bir kenara bırakacak. Sevgili arkadaşlarım. Ebedi doyum, mutluluk yaşamak isteyecek. Gerçek aşka bulduğunu düşünerek sizinle ortak nokta. Gerçi ortak nokta anlaşmasını siz isteyeceksiniz. Maceraya atılmak isteyeceksiniz. Evet karşı tarafla, karşı tarafta sizin iç dünyasında. Belki dili bunu söylemeyebilir, söylemeyecek olabilir. Çünkü dikkatlilik var burada bakın. Bu çok önemli, hiç sevmem ben bu kartı. Aşk açılımlarında dikkatlilikten dolayı tamam atlarız maceraya, yaşarız gönlümüzce diyebilir. Ama kalben sizin aslında gerçek aşk olduğunuzun bu insan bilincinde. Bakın burada da bir aşk durumu çıktı ebedi durum çıktı bunu sizin yüzünüze söylemeyebilir sevgili arkadaşlarım çünkü dikkatli olmak durumunda değil mi fazla yüz vermemek lazım misali anlayın ne demek istediğimi canlar anlayan anlamıştır siz ortak noktada anlaşmak isteyeceksiniz yine söylüyorum bu böyle açıldı ama birazdan değişir mi bakalım mı canlar hadi bakalım ortak nokta anlaşmanıza ne cevap verecek bu insan Olabilir. Neden olmasın? Bir miktar tutkumu tatmin etmeliyim diyecek. Bundan dolayı siz bitişe gideceksiniz sevgili. Bitiş derken yanlış anlaşılmasın. Yenilenmek isteyeceksiniz. Birçok ikizler arkadaşlarım bitirmek isteyecekler. Karşı tarafın tutku tatmininden dolayı bazılarınız bitirmek isteyecek. Bazılarınız ise geçmişin olumsuzluğunu bitirip yenilenecek sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Aynen bu şekil? Hmm. Çünkü mevzu ortada. Mevzu ortada. Değişkenlik gösteriyorsunuz. Karşı tarafta değişim yapacak. Yani şöyle söyleyeyim ben size sevgili ikizler arkadaşlarım. Bu da pek aşk açılımlarında pek sağlam ayakkabı değildir. Kupa kralı, kupa kralı tutku tatmininden, zevkten, keyiften eğlenelim, geçelim, gidelim. İşlerinden bize söz eder. Bakın bundan dolayı da zaten az önce de söylediğim gibi çoğu ikizler arkadaşlarım bu durumdan memnun kalmayarak olayı bitirecek. Ama bu demek değildir ki %100 bütün ikizler olayı bitirecek. tabii ki de değil. %30'u eyvallah diyerek sevinecek bu duruma. Yenilenecek. %70'i bitirmeye çalışacak bu vaziyeti. Bu durumdan da bakın karşı partner hiç memnunluk duymayacak. Sizin karşı tarafa bitiş vermeniz karşı tarafın hoşuna gitmeyecek siz ise değişkenlik göstereceksiniz yani geçmişteki bu gereksiz düşünceleri bitireceksiniz neymiş bu gereksiz düşünceler az öncelerde burada ne çıktı en altta gel macerayı atılalım gel ortak noktada anlaşalım bence çok gereksizdi diyeceksiniz anlatabiliyor muyum sevgili ikizler arkadaşlarım bundan dolayı da böyle bir değişkenlik gösterme durumunuz var Evet sevgili ikizler arkadaşlar daha fazla kurcalamayalım zaten durum ortada sen diyor kafayı yorma güvendesin diyor melek sevgili ikizler arkadaşlar ama sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman sevgili ikizler arkadaşlarım sıkmayın canınızı barış var mı var var ama biraz allengeli mi diyorlar allengeli mi diyorlar biraz öyle bir şey bu gel git durumları çok fazla sağlam olmayan bir barış durumları var anlatabildim mi sevgili arkadaşlar artık kimin hayatı burada çıktı ise bir şeyler çıktı yani biraz tutku tatminleri biraz kararsızlık evet herkesin görüşü düşüncesi bir değil duygular bir değil sevgili arkadaşlar evet ikizler arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık şimdi Narin yengeçlerimize geldik. Bakalım yengeçler ne düşünüyorlarmış. Veya karşı taraf ne düşünüyor değil mi canlar? Hadi bakalım. Sadece yengeçlerimiz demeyelim de. Sevgili yengeç arkadaşlarımız ve karşı taraf. Evet. Karşı taraf sizlerin cazibesi altında. Cazibesi altında ama gelin görün ki bir yerde de kızgınlığı, öfkesi de var bunun sevgili yengeç arkadaşım. Sizin bu karşı partner her kim ise ex partneriniz hem sizin cazibeniz altında hem de size karşıda öfke, kızgınlık duyuyor bu insan. Siz ise bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz. Hem istiyorsunuz hem de birçok yengeç arkadaşım değişmeyeceğini bildiği için kabule geçmiş. Dolayısıyla karşı taraf bakın karşı tarafın hem kızgınlığı var %50 hem de sizlerin cazibesi altında bandajlardan sıyrılmak istiyor karşı taraf yani şunu söyleyeyim aradaki şeytanı fırlatıp atmak istiyor biz buna böyle diyelim sevgili arkadaşlar bandajlardan sıyrılıp şeytanı aradan kovmak istiyor hatta bundan dolayı da bakın bir hedef belirleyecek sevgili yengeç arkadaşım şu an size bakıyorum karıştırmayalım yani ikizler arkadaşlarımızınkini bitirdik Bundan dolayı da hedef belirliyor. O bandajı sıyırıp atmak için. Yani aradan şeytanı kovmak için bir hedef, bir yol belirleyecek. Karşı partner zafer yapmak için. Çünkü kartımız zaferden de söz eder. Ama gelin görün ki burada Azize geldi. Benim sevgili Nari Yengeç'im Azize geldi. Aman Allah'ım yoksa engelli olan benim sevgili yengeç arkadaşım mı? Burada ise... Karşı partner hedefi belirliyor, ardından sizinle güçlü adım atmak istiyor. Benim sevgili Narin Yengeç'im ise burada iki şeyin arasında kalmış. Şöyle bir bakalım. Bakalım engelli olan karşı partner mi yoksa benim sevgili yengeç arkadaşıma engelli derken yanlış anlamayın. Bu bir anne baba olabilir, abi abla olabilir. Yani bunu biz sadece... Yüzük olarak göstermeyelim. Partner olarak göstermeyelim. Sevgili arkadaşlarım karşı taraf plan proje peşinde. Yani tekrar sizi kendine çekme derdinde derken siz de siz de istiyorsunuz. Üstelik de bakın sabırla sabırla istiyorsunuz. Karşı taraf bu planları mutlu aşk planlarını yaparken sizinle ileri vadeli adım atmak istiyor. Siz de tamam oldu. Ortak noktada anlaşalım diyeceksiniz. Çok güzel belli ki. Aradaki kovulacak mıdır nedir yoksa bir kenara mı bırakılacak Onun Allah bilir değil mi canlar Hadi bakalım sizde de barışacak mı daha fazla kurcalamayacağım Kötü şeyler gelmesin değil mi Çünkü biz bu açılımı çok gördüğümüz için Üçüncü kartta hemen kötü geliyor İçindeki çocuk diyor sevgili narin yengeç arkadaşıma Hadi bakalım cıvıl cıvıl olacaksanız Ortak noktada anlaşma var İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, sevgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıtın diyor. Sadece size değil, her ikinize söylüyor. Sevgili yengeç arkadaşım, güzel insan hadi bakalım. Sabırla güç oluşturup Murat kapısından geçmeye çalışacaksınız. Evet sevgili arkadaşlarım, ikizler ve yengeç arkadaşlarımın 30 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımını tamamladık. Sevgili arkadaşlarım, tekrarlamak durumundayım. Aşk hayatımız için sevgili arkadaşlar ilişkileriniz için çay Pala, aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum aboneliğe bekliyorum Kasım ayı videolarımı yükledim ardından kimlere karşı dikkatli olmalısınız ilişkilerdeki sizleri kıskananlar düşmanlarınız kim bunların videoları çekildi şu an kanalımın içinde yayınla düğmesine basacağım bir gün veya iki gün sonra sevgili arkadaşlar sizleri Çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum. Bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki açılışlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir an önce barışmanız dileğiyle diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Hadi bay.